Bu videoda bildiğimiz klasik bankaların yani aslında bankacılık sisteminin nasıl çalıştığı üzerinde duracağız. Diyelim ki ben bir iş adamıyım, bir girişimciyim ve gözme takılan bir problem var. O da şu. Değişik meslek gruplarından pek çok çalışan insan tanıyorum. Çiftçiler, demirciler, doktorlar, öğretmenler, inşaat ustaları, müzisyenler falan filan. Şimdi bu insanlar çalışıyorlar. Birbirlerine mal veya hizmet satıyorlar. Ve elde ettikleri kazancın bir kısmını biriktiriyorlar. Yani bir birikimleri var. Ve bu birikimlerini de küp içine koyup evlerinin arka bahçesine gömüyorlar. Para biriktiriyorlar. Ve biriktirdikleri para öylece duruyor. Şunu da belirteyim, diyelim ki çok eski bir zamanda yaşıyoruz, çok eski zamanlarda yaşıyoruz ve çok da güzel bir kasabamız var, yemyeşil. Kasabamızdaki meslek sahibi bu kişiler başka kişilere mal sattılar veya bir hizmet sundular. Mal veya hizmet alan kişiler de karşılığında bu insanlara para verdi. Aslında düşünürseniz zaten para da size gelecekte mal veya hizmet satın alma hakkı veren bir araç. Buradaki insanlar da para almaktan çok mutlu oldular. Para faydalı bir şey sonuçta değil mi? Paralarını aldılar ve yastıklarının altına sakladılar. Ve burada bir birikim havuzu oluştu. Ve diyelim ki bu tarafta da iş adamları, girişimciler var. Ve bu girişimcilerin hayata geçirmek istedikleri çok iyi projeleri, çok iyi fikirleri var. Projelerini yapmak istedikleri yatırımları da buraya çizelim. Buradaki girişimcilerden bir tanesinin aklına çok iyi bir fikir geliyor. Diyor ki, bu işe yatırabileceğim bir param yok, bir varlığım yok ama çok iyi bir fikrim var. Bir grup işçi tutsam, tarlalara bir su kanalı açtırsam, böylece yıl boyunca daha çok mahsul alırız ve daha çok ürün alacağımız için de zenginleşiriz diyor. Bu gerçek anlamda refahın artmasını sağlayacak bir hizmet. Ama bu su kanalını açacak kişileri nasıl işe alacağım? Sorun burada. Yanımda çalışacak kişilere onlara iş bittikten sonra ödeme yapacağımı veya buna benzer şeyler söyleyebilirim ama gerçek hayatta işler böyle yürümüyor. Hiç kimse karşılığında bir şey alacağından emin olmadan çalışmak istemez. Şimdi burada ilginç bir problem var. Burada bir grup insan var. Bunlar mal veya hizmet satmışlar. Müşterileri de onlara karşılığında para ödemiş. Yani banknot ödemiş olabilirler ya da altınla ödemiş olabilirler. Biz bu örnekte sattıkları mal veya hizmetin karşılığını altınla almış olduklarını düşünelim çünkü çok eski zamanlardan bahsediyoruz. Ha bu arada durup altınla ilgili de birkaç şey söylesem güzel olur. Altının çok özel bir şey olduğu, zenginliğin simgesi olduğu düşünülür. Kağıt para ise değersiz gibi adledilir. Ama bu bence kesinlikle doğru değil. Altınla ilgili özel olan bir şey yok. Sadece göze hoş gözükür. O kadar. Bana sorarsanız yararlı olmasını sağlayan şey sadece güzel gözükmesi aslında. Ha tabi iletkenlik kısmı da var ama endüstride falan da kullanılıyor ama şimdi çok eski zamanlardayız daha diğer kullanım alanları yani bu iletkenliği keşfedilmemiş. Bir de altının sahtesi yapılamıyor bu da önemli. Kağıt para ise göze tabii altın kadar hoş gözükmüyor görünmüyor olabilir ama banknotların da başka avantajları var. Daha hafifler, değil mi? Ve günümüzde kullandığımız banknotların sahtesinin yapılması da pek o kadar kolay değil. Evet, neyse insanların niçin altının kağıt paradan daha iyi olduğuna inandıklarını hiç anlamayacağım. İleriki videolarımızda enflasyon ve deflasyon konularına da değineceğiz. Üretilebilen altın miktarında kısıtlamalar olabilir ama kağıt paranın nispeten daha kolay basılmasından mesela bahsedeceğiz. Günümüz dünyasında neyse buradaki birikimler kağıt para şeklinde, banknot şeklinde. Ama diyelim ki biz ilkel bir dönemden bahsediyoruz ve alışveriş aracı olarak altın kullanılıyor. Yani bir grup insan çeşitli mal ve hizmetleri sağlıyorlar ve karşılığında da bu küçük altın paraları alıyorlar. Bu altın paralar aslında toplumun mutabakatını yansıtıyor. Eğer sizde bu altın paralardan bir tane varsa, bu parayı birisine verip size mal satmasını veya hizmet sunmasını sağlayabilirsiniz. Neyse, Tabi bu arada istediğiniz mal veya hizmet için kaç tane altın para vermeniz gerekecek onu bilmiyoruz. Diğer videolarımızda arz, talep, fiyat oluşumu konularına zaten değinmiştik. Neyse, biz tekrar kasabamıza dönelim. Buradaki girişimcimiz hala kıvranıyor. Bütün derdi, bu su kanallarını nasıl kasabaya getiririm, nasıl işçi bulurum, diyor. Bu kanalları kazacak insanlar olması lazım, değil mi? Onları ikna etmesi gerekiyor. Bunu nasıl becerebilirim, diye düşünüyor. Eğer şu altın paralardan bende de olsaydı, bu parayı verip sulama kanalını kazdırırdım, sonra da bu suyu kullanacak kişilerden hizmetim için para isterdim ve kar elde ederdim, diyor. Acaba buradaki kişilerden borç alabilir miyim? Derdi bu. Çünkü buradaki kişilerde bu altın paralardan var. Eğer bu kişilerden biraz altını alabilirsem, yeni projemde çalışacak kişilere ödeme yapabilirim. Verimlik artışı sağlayarak zenginleşebilirim. Ve bu projeden kazanacağım karın bir kısmını bana borç vermiş olan bu kişilerle paylaşabilirim. Diyelim ki faiz ödemesi yapabilirim onlara. Ama tabii burada para biriktirmiş olan kişilerin böyle bir projeyi değerlendirip karar vermeleri çok güç. Ve bazı projeler o kadar büyük olabilir ki, gereken yatırım tutarı Sadece bir kişinin değil, bin kişinin tasarruflarının toplamı olabilir. Buradaki kişiler için hangi girişimcinin iyi bir projesi olduğunu bilmek çok zor. Ve buradaki kişiler için de kimin birikimi var, kimin tasarrufu var, onu bilmek çok zor. Ve açıkçası tabii eğer para biriktirdiysem ve bir de bunu evin bahçesine gömdüysem veya Yatağın, yastığın altına sakladıysam, kimsenin duymasını istemem, değil mi? Neden evime hırsız çekeyim? Şimdi gelelim bu videonun en başında bahsettiğim girişimciye. Bu girişimcinin gözüne takılan problem tam da şu an anlattığım durum. Bu girişimci bu problemi çözebilmek için bir şeyler yapabileceğine inanıyor. Ve kuracağı iş modeline de banka diyor. Peki kurulacak bu banka neler yapacak? Hatta en başından başlayalım, banka nasıl kurulacak? Bankayı kuracak olan girişimci ben olayım. Diyelim ki ben buradaki girişimcilerden bir tanesiyim ve biraz birikimim de var. Tabii diğer girişimcilerle beni karıştırmayın diye kendimi buraya ayrıca çizeyim. Diyelim ki 1 milyon adet altın param var. Veya 1 milyon TL'm var, Türk Lirası var diyelim. Bilançomu da çizeyim. Görüyorsunuz, bilançolar ilkel toplumlarda bile işe yarıyor. Bilançom da bu. Buraya 1 milyon TL'yi yazdım. İsterseniz o zamanlar bir altın sikke bir TL ediyormuş diye de düşünebilirsiniz. Şimdi bu paramla öncelikle sağlam, taştan kocaman bir bina yaptırıyorum. Aslında büyük bir para kasası gibi gözüküyor değil mi? Çok şık, havalı ve aynı zamanda sağlam kasa gibi bir bina yaptırıyorum. Binayı da çizdim. Şimdi binanın ön tarafına da şöyle sütunlar da kondurayım. Eski Yunan veya Roma tapınaklarına benzesin. Tabii bu görsellikler tesadüfi değil. İnsanların buraya paralarını yatırırken kendilerini güvende hissetmelerini istiyorum. Yani buranın parayı korumak için kasa gibi sağlam bir yer olduğu imajını vermek istiyorum. E sonra da diyorum ki burada kocaman güvenli bir bina var. Paranızı bahçeye gömmek veya yatağınızın altına saklamak yerine niçin buraya getirmiyorsunuz? Eğer gerekirse istediğiniz zaman gelip paranızı geri alabilirsiniz. Paranız burada daha güvende olacak. Gerektiğinde geri alabileceksiniz ve bir de bunlara ek olarak yatırımlarınızı bana getirdiğiniz için size para vereceğim. Birikimi olan bu insanlar da benim çok güvenilir bir insan olduğumu ve binanın da çok sağlam ve güven verici göründüğünü düşünüyorlar. Bina, dediğim gibi antik dönemden kalma tapınaklar gibi, ayrıca bir kasa gibi güven veriyor. Güçlü, güvenli falan filan. Neyse, velhasıl herkes parasını getirip benim bankama yatırıyor. Diyelim ki bizim kasabada toplam 10 milyon TL tasarruf var. Yani oldukça zengin bir kasabayız. Güzel. Şimdi bu 10 milyon TL benim bankama yatırıldı ve artık bankamda 10 milyon TL'lik mevduat var. Müşterilerin yatırdıkları bu mevduat, bankamızın bilançosunda pasif tarafta gözükecek, değil mi? Zira bu mevduat, banka için bir yükümlülük. Niçin yükümlülük? Yani niçin banka bilançosunun pasifinde yer alıyor? Çünkü bunlar müşterilerin paraları. Bu parayı onlara borçluyum. Yatırımcılar güvende durması için paralarını bana emanet ettiler. Yani bu benim yükümlülüğüm. Öz kaynağım burada. Eğer sadece ben Değil de diyelim ki 10 kişi eşit ortaklık, eşit bir ortaklık yapısıyla birleşip kurmuş olsaydık, bu bankayı her birimiz bunun onda birine sahip olacaktık. Ama bankanın tek sahibi benim ve bu da benim öz sermayem. Bankanın binası da burada. Evet, güzel. Ve işler yürümeye başladı. Ve tabii ki bu bankayı hayır işi olsun diye kurmadım. Bakalım nasıl para kazanacağız. 10 milyon TL mevduat topladım. Bu parayla ne yapacağım? Şimdi birikimlerini bana getiren müşterilere istedikleri zaman paralarını geri çekebileceklerini söyledim. Paralarınız bizde güvende, merak etmeyin, korumamız altında dedim. Eğer paralarını yatırdıktan sonra bir gün gelip geri çekmek isterlerse ve ödeyemezsek çok zor durumda kalırız, değil mi? O zaman en iyisi topladığım bu mevduatın bir kısmını kenara atayım. Likidite ihtiyacını karşılamak üzere dursun. Buradaki müşterilerimin sayısı da ne olsun, ne kadar olsun? Diyelim ki, 3000 veya 4000 kişi benim bankamın müşterisi oldu. Yani her gün bu müşterilerin bir kısmı para yatırabilir veya çekebilir. Bu müşterilerin bir kısmı paralarını çekmek isteyebilirler. Dolayısıyla biraz nakit rezerv bulundurmalıyım. Yani topladığım bu 10 milyon TL mevduatın bir kısmını nakit olarak tutacağım. Diyelim ki mevduatlarımın yüzde 10'unu nakit olarak bir kenara ayırmaya karar verdik. Yani 1 milyon TL'yi nakit olarak tutacağım ve geriye 9 milyon TL kaldı. Ve umarım bu 9 milyon lirayı iyi bir şekilde değerlendirebilirim. Şimdi bu 9 milyon TL'yi iyi yatırım projeleri olan girişimcilere kredi olarak kullandıracağım. Kredilerim 9 milyon. Krediler bankamın bilançosunun aktifinde yer alacak. Çünkü bu benim varlığım değil mi? Bana 9 milyon TL borçlular. 10 milyon TL mevduat topladım ve bunun 1 milyon TL'sini kenara ayırdım ve 9 milyon TL'lik kredi verdim. Şimdi çok değişik projeler için kredi kullandırmış olabilirim. Belki 100 proje için kredi verdim. 9 milyon TL kredinin hepsini tek bir kişiye vermedim tabii ki. Farklı yatırımcıların farklı projelerine kredi verdim ve kredi portföyümü çeşitlendirdim. Ve şimdi asıl soruya geldik. Bu işten nasıl para kazanıyoruz? Bu verdiğim krediler umuyoruz ki doğru yatırımlar için kullanıldılar ve başlangıçta yatırılan paradan daha fazlasını getirdiler. Yani benden kredi kullanan girişimciler yaptıkları yatırımlardan kar elde ettiler. Ben de banka olarak onlara kredi kullandırdım. Verdiğim kredi için bana faiz ödeyecekler. Yarattıkları değerin, elde ettikleri karın bir kısmını bana ödeyecekler yani. Diyelim ki verdiğim krediler için %10 faiz uyguluyorum. Hesaplama kolaylığı olması açısından verdiğimiz kredilerin tamamının geri ödendiğini varsayalım. Banka olarak inceledik, sık dokuduk, kredi analizlerimizi düzgün yaptık ve kredilendirmeye karar verdiğimiz projelerin tamamı başarılı oldu. Bütün yatırımcılar da paralarını geri ödediler. Kasabadaki ilk bankayı kuran benim tabii, o yüzden en iyi projeleri seçtim. Ve %10 faiz alıyorum. Şimdi bu tarafta birikimlerini bana yatırmış olan müşterilerim var. Hem mevduatları bizde güvende duruyor, hem de onlara %5 faiz ödüyorum. Bu tarafta birikimlerini bana yatırmış olan müşterilerim var. Peki bir yılda ne kadar para kazanırım bir bakalım. Verdiğim 9 milyon TL kredi üzerinden %10 kazanıyorum. Bu bir yılda 900 bin TL eder değil mi? Her yıl ne kadar faiz ödüyorum bu mevduatlar için? 10 milyon TL mevduat üzerinden de %5 ödüyorum. Bu da... 500.000 TL eder, değil mi? Faiz giderim 500.000 TL. Kredilerden faiz gelirim 900.000 TL. Mevduatlara faiz giderim 500.000 TL. Elimde ne kaldı? 400.000 TL kaldı. Diyelim ki bankada çalışan kişilere, veznedara, güvenlik elemanlarına, genel giderleri de 100.000 TL ödüyorum. Ne oldu? Net elimde kalan 300.000 TL. Elimde net 300.000 TL kaldı. Şimdi büyük resme baktığımızda bu işe 1 milyon TL yatırdım ve bu finansal hizmeti vererek her yıl 300.000 TL kazanıyorum. Düşünürseniz bankamın verdiği hizmet temelde birikimlerin iyi yatırımlarda kullanılmasını sağlamak. Bu herkesin yararına, hepimizin yararına. Zira bu kredilerle iyi yatırımlar yapılıyor ve kasaba olarak hepimiz daha iyi bir duruma geliyoruz. Birikimleri olan kişiler de mutlu, zira hem paraları güvenli bir yerde duruyor hem de faiz olarak birikimlerini büyütüyorlar ve girişimciler de yararlanıyor. Yani herkes mutlu. Evet, bir bankanın işleyişini oldukça basite indirgeyerek anlatmaya çalıştık. Yine de bu videoyu bitirmeden önce eklemek istediğim bir şey var. İsteyen herkes banka kuramıyor. Örneğin Türkiye'de banka kurabilmek için ilgili resmi otoriteye yani BDDK'ya giderek bankacılık lisansı almanız gerekiyor. Banka çalışırken de tabii uymanız gereken pek çok kanun, mevzuat ve düzenleme var. Neyse şimdi çok detaya girmeyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.